Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bugün negatif blokajla ilgili daha önce de konuşmuştuk üzerinde ama tekrarlamak istiyorum. Ee, bir açıklama e, yapalım gereği duyduk. Çok fazla e, soru var ve bu konuda çok fazla e, danışanımız var. E, mevzu da hassas bir mevzu ve yoğunluk da giderek artıyor. Bu sebeple bu açıklamaları yapma gereği duydum. Şimdi dünyanın da içinde bulunduğu alan şu anda, son zamanın çok önemli bir noktasında ve ilerleyerek maalesef negatif salınımın arttığı bir çizgi üzerinde yürüyoruz. Bu savaşlardı, felaketlerdi, depremlerdi, doğal afetlerdi vesaire derken insani yapımızın Rabbani tarafının Maalesef fazla kuvvetlenemediği ve negatif tarafın, şeytani tarafın ilerleyerek devam ettiği bir sürecin içerisindeyiz. Ve bu süreçte çok fazla kardeşimiz çok fazla blokaja uğruyor ya da blokaja uğradığının farkına varıyor. Fark etmeye başlıyor durumları. Bu sebeple gelen soruların ortak temelinde... Üzerimde benim negatif blokaj var mı? Nasıl kaldırırız? Ne yapmamız gerekiyor? Şeklinde. Şimdi maalesef ve maalesef şu an itibariyle pek çoğumuzun üzerinde negatif blokaj var. Çünkü hem elektron, manyetik dalgalar, hem insanımızın arasındaki kin, fesat, kıskançlık, fitne gibi düşük frekanslı duygularla Birbirlerine e, yönelim ve bunun neticesinde Efendime söyleyeyim e, A noktasından B noktasına Ahmet'ten Mehmet'e akan çok fazla negatif enerji neticesinde blokajlar meydana geliyor. Bunlar bilinçsiz olanlar bir de bilinçli olarak yapılanlar var. Ülkelerin ülkelere yaptıkları Efendime söyleyeyim maalesef e, bu işleri siyasete ay, ay, alet eden ülkeler. Diğer milletleri metafizik bazı saldırılarla durdurmaya ve veya yönlendirmeye çalışan zihniyet ve bu tür amaçlar. Ve bunun altında da ferdi ve menfi görüşler, değişik majikal çalışmalar, büyü ve sihir çalışmaları gibi çok fazla negatif unsur insanların birbirlerini etkilemesine ve negatif alana ve negatif aleme hizmet etmeye yönelik bir kurgu içerisinde. Şimdi, üzerimizde negatif blokaj olduğunu anlamanın en pratik yolu hayatımızdaki dengelerin bozulmaya başlaması. Eğer hayatımızda dengeler bozulmaya başladıysa, kısmetsizlikler meydana geliyorsa, yaptığımız, girdiğimiz işlerde, bu kaderi çizgimizde, yürüdüğümüz yolda, <gülüyor> Olasılık dışı terslikler, olumsuzluklar oluşuyorsa, tam olacak işlerimiz son dakika bozuluyorsa, mesela çok olumlu bir şeye, bir olumlu bir işe güce, olumlu bir niyette giderken yolda başımıza problemler geliyorsa, efendime söyleyeyim, su içerken yutkunamıyorsak, bazen boğazımız düğümleniyor, tıkanıp kalıyorsak, çok net konuşamıyor isek omuzlarımızda ve boyun bölgemizde tutulmalar ve ağrılar oluyorsa, sırtımızda ağrılar oluyorsa, tabi bunu da kullanıyoruz gün boyu. Bu fiziksel ağrılarla karıştırmayalım. Ensek ökümüzde bir kuvvetin bizi baskıladığını hissediyorsak, gözlerimizin arkasında bir ağırlık hissediyorsak, gözlerimizde yanma var ise, gözlerimizi sürekli ovuşturuyorsak, gözlerimizde yorgunluk meydana geliyorsak, görüş bozukluğu yaşıyorsak, gördüklerimizi algılamakta zorlanıyorsak, düşüncelerimizi kontrol etmekte zorlanıyorsak, diz ayak, diz topuk arasında özellikle kaval kemiği bölgesinde bir hareketlenme, bir bir titreşim hissediyorsak, kalbimiz sıklıkla pırpır pır ediyorsa vesveseye Düşüyorsak, kendimizi bir korku halinde hissediyorsak, efendime söyleyeyim kendimizi eksik veya kirli hissediyorsak, uykularımız düzensiz ise ya da uyuyoruz ama karanlık rüyalar görüyor ve dinlenmeden uyanıyorsak, istediğimiz halde sabah namazlarına uyanamıyorsak, kalkamıyorsak, Efendime söyleyeyim, namazlarımızı istediğimiz gibi kılamıyorsak, namazlarımızda sürekli vesvese geliyorsa, abdest alırken kafamız karışıyorsa, yine bu vesveseye maruz kalıyorsak ve e, bunun gibi e, unsurlar sebebiyle fiziksel olarak da bazı sıkıntılar, bağırsak problemleri, mide sindirim problemleri, mide enzim problemleri, bağırsaktaki bakteri dengesindeki düzensizlikler vesaire gibi haller yaşıyorsak bir negatif blokaj içinde olma olasılığımız yüksek. Yani bunu daha detaylı olarak da devam edebiliriz saymaya ama herhalde bu maddeler anlamak konusunda yeterli olacak. Terslik içerisindeysek bir kendimizi toparlayıp doğrulmamız lazım. Çünkü Rabbimiz bize sürekli terslik vermez. Yani bu musibetler, bu üst üste gelen musibetler ve bizle uğraşan bir kuvvetin olduğunu fark etmemiz bizim o blokaj içinde olduğumuzu fark etmemiz manasına gelir. Fark edemiyor isek eğer durumun farkında değil ve terslikleri olan olarak karşılıyorsak zaten bu dalganın içine kaybolmuşuz demektir. Burası zaten çok tehlikeli. Bu durumda olan bir yakınızı da görürseniz uyarmanız sizin boynunuzun, borcun. Bu ters dalganın içerisinde kalıp tamamen nefsine uyup ondan sonra maddi alıçkanlığı, büyük günahlarla birlikte devam eden alıçkanlıklar vesaire içine girmiş olan maalesef çok fazla sayıda insan var. Daha ilerideki dönemlerde bunları çok daha fazla konuşacağız ve inşallah Teala bu yoğunluk, bu insan sayısındaki bu blokoza uğrayan yoğunluk artmaz. Ama ve göstergeler ve gidişat gösteriyor ki ilerideki durum maalesef hatta hadislerden de ve vesselamdan aldığımız bilgiye göre ilerideki durum daha vahim. O sebeple hep tedbirde olmak, tedbirde kalmak icap ediyor. Bir lokaj altındayız. Sıkıntımız var. Enerji merkezlerimiz doğru düz çalışmıyor. Bunu fark etmeye başladık. Acil tedbir almak lazım. Ee, bilenlerden faydalanmak lazım. Çevremizde bu işle ilgili eğer blokaj ağırsa rukye mertebesinde rukyeler yapılması da fayda var. Rukiye'lere de özellikle söylemek istiyorum manevi alanların auraların yakın olması gerekir. Bilgisayardan, efendime söyleyeyim televizyondan, telefondan Rukiye ayetleri dinlemek, rukye surelerini dinlemek fayda vermez değil ama eğer durum ağırsa kökten sökmesi çok zor. O sebeple birbirlerine yardımcı olması gerekir. İnsanların bu konuda maalesef bir sıkıntı var. Çok fazla uygulayıcı yok. Güvenilir uygulayıcılara ulaşıp Rukiye yani ile yani Kur'an ayetlerinin, Kur'an surelerinin şifasıyla temizlenme yönüne gidilebilir. Enerji temizliği metotlarından da letayiflerin temizlikleriyle ilgili bilenler varsa çevremizde onlardan yardım alabilirsiniz. Bizler de gücümüz yettiğince yetişmeye çalışıyoruz. Vaktimiz ölçüsünce detayiflerin temizlenmesiyle birlikte vücuttaki enerji akışının düzenlenmesi akabinde hormonların salgısındaki düzenle birlikte ruhsal ve fiziksel uyumumuz oturduğu vakit üzerimizdeki blokajları yavaş yavaş kaldırıyoruz demektir. Bu işlemin yapılması ve sağlıklı bir şekilde yapılması hem öndeki nasip, kısmetle ilgili yani basiret gözümüzün de açılmasıyla birlikte şansımızın, nasibimizin de Allahu Teala'nın çizdiği minval üzerinde, mukadderi çizgimiz üzerinde yaşanmasına yardımcı olur. Hem de fiziksel sağlık olarak ve ruhsal sağlık olarak kendimizi iyi hissettiğimiz ve hormonlar da düzenli dengelendiği vakitte Mutlu ve huzurlu bir yaşam tablosu sergiler ve çevremize, ailemize, devletimize, milletimize katkı yapan verimli bir insan haline geliriz. Bu sebeple blokajların farkındalığı, blokajların farkına varmak öncelikli hedefimiz var ise bir kendimizi hmm. süzgeçten geçirerek eğer durumlarda bir sıkıntı var ise muhakkak uzmandan faydalanmanız gerekmekte. Bununla ilgili bu negatif enerji, temizliği ile ilgili paketler ve bir takım formüller üzerinde çalışmalarımız var. Bununla ilgili de bizim Metafizik Destek ve Metafizik Shop sitesinden de takip edebilirsiniz. Ortam temizliği, bünye temizliği, negatif enerjinin temizlenmesi ve ortamın pozitif ve bize uygun enerjiyle doldurulması ile ilgili muhakkak çalışmalar yapılması lazım. Evlerde kötü kokular, sigara alışkanlıkları vesaire lütfen evlerin içini muhafaza edelim. Çünkü evlerimiz bizlerin gidip sığındığı ve temizlendiği alanlar. Ayette ne diyor? Meclitlere girip çıkın ve şifalanın. Sık sık ibadethanelere girip ziyaretlerde bulunmak, türbe ziyaretlerinde bulunmak, efendime söyleyeyim ilahi enerjinin kuvvetli olduğu alanlara gidip gelmek, çok fayda verir. Bunun yanında evdeki enerji alanımızın da kuvvetli olması ve ilahi enerjinin evimizde olması için hem maddi olarak evlerimizi temiz tutmamız, hem manevi olarak temiz tutmamız icap ediyor ve fiziksel temizliğimizle birlikte manevi temizliğimizi çok çok dikkat etmemiz ve kendimizi muhafaza etmeye çalışmamız şart. Çünkü dışarıda aldığımız Yoğun etkileri bertaraf etmek için tek unsur evde dinlenmek, abdest almak, efendime söyleyeyim, ibadette bulunmak, tefekkür ve zikir çalışmaları yapmak gibi manevi enerjimizi yükselten çalışmalar. Bu sebeple evimize, barkımıza, üstümüze, başımıza dikkat edeceğiz. Eğer ekstra bir durum varsa da muhakkak uzmanlardan yardım isteyeceğiz arkadaşlar. Selametle kalın. Küçük bir hatırlatma mahiyetinden elitif e, blok hoca, e, girmek istedim. Her gün muhakkak 33 ayeten kürsi en az 33 felak ve 33 kafirin suresiyle evdeki alanımızı korumak ve eğer e, e, ufak tefek maruz kaldıysak enerjiden temizlenmek üzere de zikrimizde olmamız ve fikrimizde sürekli Rabbimizle bağlantılı olmamızla. Fayda var. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler.